Buradan çıktığınız zaman fabrikalarla iş bulabilirsiniz. Bakın fabrikada iki türlü iş bulacaksınız. Ya üretim işçisi olacaksınız. Ya da bakımcı olarak çalışacaksınız. Üretim işçisi ne yapar? Örneğin lastik sektöründe ise işte lastiği alırsın. İşte parça bir şey gelir, lastik gelir veya kauçuk gelir bir şey gelir. Onu alırsın, bir mikser atarsın, bir yere atarsın, bakarsın oluyor olmuyor. Ondan sonra bir terslik olursa oradan bir büyümeye basarsın. Veya bir param üretimindeysen, işte paramın sağ arka farını takarsın ömür boyu ve lastiğin yene takarsın, bu bile alırsın. Ömür boyu bunu yaparsın. Şu anda emeklilik yaşlarınız sizin 65 oldu yani 65 yaşına kadar diğerlerde çalışmak zorundasınız Emekli hak ediş yapabilmek için. Tamam mı? Şimdi 65 yaşına kadar çalışman gereken bir ortamda seni kriz oldu, o oldu, o oldu. 45 yaşında kapının önüne koydular. Büyük bir şirketten kapının önüne kondu ve iş aramaya başladın, 45 yaşındasın, iş başvurusunda bulunur, aldılar seni mülakata. Dediler ki, ne yaptın, mesleğin ne? Ya ben mesleksiz elektriği bitirmiştim, kaç yılında, ya bundan bir 20 yıl oldu veya 10, 15 yıl oldu. Hiçbir şey kalmamıştır aklında. Tamam mı? 20 yıl sonra elektrik sektörünün nereye geçtiğini ben de tahmin edemiyorum. E ne yaptım bu süre zarfında? İşte ben bilmem ne fabrikasında arka sağ fırını taktım. Bir arabanın arka sağ parına takmak veya üretimdeki bir pireste malzemeyi alıp yerine malzeme koymak bakın meslek değildir. He? Meslek değildir o. Ben 45 yaşındaki bir adamı, 45 yaşında veya 35 yaşında hani daha iyi insanlar düşünelim, 35 yaşındaki bir adamı öyle bir iş için almam. Niye? O adamın fabrika geçmişi vardır, kaşarlanmıştır açık söyleyeyim. İşçi nasıl kaytaracağını öğrenmiştir. Anlatabiliyor muyum? İşte sigara molasını nasıl uzatırımı biliyordur. Yemek molasını nasıl uzatırımı biliyordur. İşte paydosa 5 dakika erken duşa gitmenin yolunu biliyordur. Karlı birkaç dakika geç basmanın yolunu da öğrenmiştir. Öğrenmiştir. Artı biraz daha cebinde birikimi varsa mesaiye bıraktıramazsın adama. İşi haricinde ekstra işler yükleyemezsin. Hemen isyan eder. Her şeyle geçtim. Vücut artık yaşlanmıştır. Tam bilmiyorum. Onun yerine ben askerlikten gelmiş 20 yaşındaki bir tane delikanlıyı alırım. Çok iyi bir gün görse zaten öğrenecektir işi. Hem deneme sürecini alır bu adamı. Hem de ben buna mesaiye kal, desem kalır. Bir parça çıkaracağı yere günde bir buçuk çıkarır veya 10 e, iş yapması gerekiyken 11 iş yaptırırım. Gençtir. Evleniyetir, paraya ihtiyacı vardı. İstediğim şekilde ben korkuta korkuta çalıştırıyorum. Ha işten atarım korkusu vardı. Öbür çünkü işi beş yaşında geldi lan, biraz daha senkay faaliyetlerde bulunduğundan dolayı şeydir de. E, o işleri de biliyorum. Almam ben 45 yaşında. Bir imalat işçisi 45 yaşında fabrika almam? Ha yine bir iş etmede şeyisindir, bakım Oradan atılmışındır, kovulmuşundur. Daha küçük bir işletmeye gidersin. başvurusun olsun ki ben şurada çalıştım. O zaman sana söyleyecekleri deneyimli bakımcısındır. Veya tecrübeli bakımcısındır. Ha, bizim fabrikada o kadar karışık şeyler yok. Otomasyon sistemleri yok ama ha, senin bilgin bizim işi götürür. 45 yaşında veya 35 yaşında bakımcı olarak başka bir yerde iş bulma şansın üretim işçisi olarak iş bulma şansından daha yüksek.